Merhaba ben Astrolog Arif Aydın bugünkü konumuz Pluto. Pluto nedir? Doğum haritasında Pluto ile alakalı merak edilen konular ve Pluto'nun hayatımıza kattıkları, katmadıkları, çıkarttıkları, değiştirdikleri ile alakalı konularda bugün size güzel bilgiler vermeyi planlıyorum. Öncelikle ben Astrolog Arif Aydın ve siz de sanırım astroloji konusunda oldukça meraklı ve bu konularda bilgi edinmek isteyen çok güzel insanlardan bir tanesiniz. Evet, bu videoya hoş geldin ve ben sana Plüto'dan bugün bahsedeyim. Öncelikle Pluto'nun genel bir tanımını yapacak olursak Plüto bildiğiniz gibi jenerasyon gezegeni denilen bir gezegen. Yani jenerasyon demek ne demek nesil yani yeni nesil gezegenlerden. Neden yeni nesil? Çünkü klasik astroloji yedi tane gök cisminden oluşur. Yani yedi gezegenden oluşur ve bunlar da günleri belirler. Ancak zaman içerisinde yapılan keşiflerde yeni gezegenler de keşfedildi. Neptün, Uranüs ve Plüton bunlardan bazılarıdır. Ve bunun yanında arkadaşlar e, jenerasyon gezegeni denilmesinin sebebi kişinin bireysel hayatından ziyade kolektif alan yani toplumsal olaylarla alakalı etkilere olduğunu bize ifade ediyor. Mesela diyelim ki önceki dönemlerde insanlar daha azken nüfus azken mesela diyelim ki bir Pluto terazi kuşağında doğan bir nesil var ve Pluto teraziden geçişi esnasında biliyorsunuz uzun yıllar sürüyor bu geçiş. Diyelim ki 30 yıl sürüyor. 30 yıl boyunca doğanlar oradaki Pluto'nun terazi kuşağından geçişinden nasibini alabiliyor ve böylece dünyanın her yerinde Plüto terazi kuşağında doğanlar orada ilişkileriyle alakalı bazı özellikler kazanıyor. Nasıl bir özellik kazanıyor? Mesela diyelim ki manipülatif özellikler kazanabiliyor. Ve herkes bu manipülatif özellikleri hayatlarında belli oranlarda kullanıyor. Kendi kişisel gezegenlerine açılar atıyor, kara açılar, trine açılar atıyor ve bunlardan etkileniyor. Kimisinin ilişkileri bir türlü düzelmezken kimlerin ilişkileri bazıları düzeliyor. Ve her şeyden önemlisi de modern astrolojide baktığımızda Plüto kimin nesidir şeklinde düşünecek olursak Akrep Burcu'nun modern yöneticisidir denilebilir. Akrep Burcu'nun arkadaşlar klasik yöneticisi Mars'tır ancak Akrep Burcu'nun modern yöneticisi Plütodur ve Akrep Burcu'nun iki tane yönetici gezegeni vardır diyoruz bundan dolayı. Yasanın yaptığı araştırmaları zaten biliyorsunuz. İşte Pluto cüce gezegen dediler. Sonra gezegendi. Gezegenden çıkardık. Şöyle böyle oldu deseler bile doğum haritasında Pluto'nun yeri önemli ve Pluto gerçekten bulunduğu yerde ciddi anlamda etkileri var. Her ne kadar klasik astrologlar bunları kabul etmeseler bile böyle bir etkileri var. Arkadaşlar Pluto Akrep Burcu'nun gezegeni olduğu zaman Akrep Burcu'nun biliyorsunuz daha çok böyle yeraltı konularıyla alakası vardır. Çünkü Akrep genelde yer altında yaşayan bir canlı. Bunun canlı olmasından da ziyade e, oradaki Plüton'un mitolojik olarak baktığımız zaman Hades, Hades'e tekamül ediyor. Peki Hades neydi arkadaşlar? Hasitlik vesatlık tanrısı diye geçiyor. Tabii bunlara biz tanrı demiyoruz ama bunlar eski mitolojideki isimleri birçok meleki kuvveyi ne yapmışlar? Tanımlarken işte onlara tanrısal özellikler atfettikleri için bu tarz şeyler söylemişler. Ve sonucunda da Hades'inde hasetlik, fesatlık ve cinsellikle alakalı dürtü mekanizması ve buna benzer psikolojik oyunlar aynı zamanda ölüm konularını çağrıştıran ve bunun yanında sadece ölüm değil aynı zamanda egonun ölümünü de ifade eden birtakım özellikler söylemişler. Bu Hades'ten ötürü Hatta size şöyle enteresan bir bilgi daha vereyim. İslamiyet'te biliyorsunuz namazın şartları vardır. İşte bilirler eskiler hadesten taharet, set, necasetten taharet, setre, avret, vakit, niyet şeklinde namazın şartları vardır. Yani vakit, vak namazı vaktinde kılmak, niyet etmek, ondan sonra necasetten taharet, yani üzerinizdeki necas, necislerden, pisliklerden, e, tahir olmak, temiz olmak bir de hadesten taharet diye bir kavram daha vardır ki o hades işte bu o hades bu hades. Yani ne diyor orada siz diyor namaza başlarken diyor kafanızdaki kıskançlıkları, hasitlikleri, fesatlıkları aynı zamanda cinsel arzu istek gibi dürtüleri arındırın, tahir edin. Bu da diyor namazın şartlarından bir tanesidir diyor. sen kafanda bir cinsellik dürtüsüyle işte hasitlik, fesatlık düşünceleriyle namaza durma bu namazın şartlarını bozuyor diyor. Ben demiyorum. Hades'ten tahareti söyleyen mezhep imamlarının görüşleri. Oradaki Hades bu Hades o Hades yani arkadaşlar. Evet böyle de hayatımızda bir yeri var yani Hades'in. Şimdi geldiğimizde Hades arkadaşlar Roma'da işte Plüton şeklinde, Pluto şeklinde isimlendiriliyor. Ve bu Pluto arkadaşlar bulunduğu yerde Kişide psikolojik problemler yaratır. Orada bir değişime sürükler kişiyi ve orada hani e, tasavvufta ya da işte bir takım e, spiritel ekollerde ölmeden önce ölmek denilen bir kavram vardır. Ve Hades yani Plüto'nun geçtiği alanlarda orada egonun ölümünü temsil eder. Peki ölüm nedir arkadaşlar? Ölüm şudur. Ölüm aslında bir değişimdir. Ve hani Kur'an'dan da ölüme baktığımız zaman ne diyor Mülk Suresi'nde? Ölümü ve hayatı yaratan odur diye bir ayet var. ikinci ayette ve oradaki ölüm ve hayat yani hayat nasıl deneyimlenmesi gereken bir süreç ise ölüm de aynı şekilde deneyimlenmesi gereken bir süreç olduğunu bize ifade ediyor. Ve mesela bir çiçeği düşünün. Bu çiçek öldü. Ölünce ne oluyor? Toprağa karışıyor. Toprakta organ ayrılıyor? Onun enerjisini... E, toprağa karışıyor ve o enerji işte oradaki börtü böcek yiyor ve başka e, canlılar alıyor, götürüyor ve orada tekrar tohumlar saçılıyor ve oradaki canlılık başka tohumlara, başka bitkilere bir hayat enerjisi olarak yükseliyor ve evrensel anlamda, normda bir kişinin ölümü o enerji tekrar doğaya yayılıyor. Yani burada termodinamiğin ikinci kuralını hiç unutmayacağız. Termodinamiğin ikinci kuralı ne hocam? Astroloji ne alakası var? Çok alakası var. Termodinamiğin ikinci kuralı arkadaşlar hiçbir enerji yoktan var olmaz. Var olan enerji yer değiştirir diyor termodinamiğin ikinci kuralı. Bu da ne demek? Ölüm esnasında bir kişi öldüğünde onun enerjisi zaten hani ruhu tekrar yaradına gidiyor ama yer değiştiriyor. Başka bir neslin, başka bir olgunun, başka bir canlının hayatı sizin ölümünüzle devam et ediyor. Devam etmesini sağlıyor. İşte toprağa sizin etiniz karışıyor, kemiğiniz karışıyor. Başka canlılar geliyor, onları yiyor ya da e, toprağa karışıyor. Oradan organeler ayrılıyor. Başka tür enerjilere dönüşüyor. Ve dolayısıyla da termodinamin ikinci kuralının gereği arkadaşlar böyle bir durum vardır. Hiçbir enerjin yoktan var olamaz demesi de yani mevcut enerjiyi hep vardı diyor. Mevcut enerji yani Allah enerjisi. Ve biz bunu Allah enerjisi olarak nereden debiliriz? biliriz? E, bu Allah enerjisinin Pluto ile alakası yok. Allah'ın enerjisi her yerde. Ne diyor Nur suresinin 35. ayetinde? Allah diyor yerin göğün nurudur diyor. Allah yerin göğün nurudur diyor. Evet. Şimdi Pluto'ya geri dönecek olursak arkadaşlar. Pluto bahsettiğimiz gibi hasitlik fesatlık ve buna benzer işte cinsel dürtülerle alakalı gezegendir. Ve bulunduğu yerde Aşağı yukarı 30'da 40 yıl arasında bir burç değiştirmesi söz konusu oluyor. Ve 3 yılda aşağı yukarı 1 derece fark ediyor. Yani Plüton'un etkisinden çıkmanız için birkaç derece sizden bulunduğu yani kalitelerinizde kavuşum yaptığı alandan uzaklaşması lazım ki onun etkisinden çıkasınız. Birazcık... Bu konuyla ile alakalı Stefan Arroyo'nun da fikirlerine bir göz atacak olursak burada aldığımız notlardan. Astrologların diyor çoğusu Plüto planetinin yaşamın karmaşık ve derin kaynakları ile ilgili olan boyutunu temsil ettiği ve dolayısıyla bu gezegenin doğum haritasındaki anlamlarının gizemli bir aura ile çevrili olduğu konusunda görüş birliğindedirler diyor. Keşfedildiğinden beri bu planetin anlamı açığa çıkarmak için çok girişimde bulunulmuştur Ve astrologlar kendi amaçları için elverişli çok değişik anlamlar bulmuşlar. Ve Pluto'nun genellikle kitle karması ve dünyasal olaylar üzerindeki etkisi konusunda pek çok makale yazılmışsa da bu gezegenin bireysel insan ve psikolojik yapısı üzerinde önemli eksiksiz olarak değerlendirilebileceğimiz bir açıklamayı henüz bulabilmiş değilim diyor. İşte o bulamamış ama ben size söylüyorum arkadaşlar. Özellikle psikolojik anlamda çok ciddi anlamda etkiliyor. Ama hangi anlamda nasıl etkilediği de kolektif olduğu için hani bir toplumu ya da bir nesili komple etkilediği için e, bunların üzerinde de birey birey çalışma imkanının olmadığını söylüyor. Plüto ile ilgili olan her şey biraz sıra dışı bir miktar egzantrik, tuhaf ve kozmik alanın insan aklına durgunluk veren büyüklüğünü çağrıştırıcıdır. Bu özellik sadece Gezegenin astrolojik fonksiyonu değil aynı zamanda planetin hareketi içinde geçerlidir. Plütonun yörüngesi arkadaşlar yay şeklinde biraz farklı. Yani e, birazdan da size bazı bilgiler vereceğim. Yani her aynı döngü şeklinde dönmüyor. Bazen geç dönüyor bazen er dönüyor. Çünkü onun yayı yani yörünge yayı biraz daha farklı olabiliyor. Plüton'un yörüngesi diğer planetlerin yörüngesi gibi bir elipstir ancak güneş sistemindeki diğer gezegenlerin hepsininkinden daha belirgin şekilde bir elips hani az önce söylediğim olay diğer gezegenlerin yörüngeleri düzlemleri dünyanın yörüngesinin düzlemiyle ve eliptik düzlemin düzlemiyle 7 derecelik açı içinde bulunurken Plüton'un yörüngesi bu düzleme 17 derece açıyla eğilimlidir. Yani gezegenler şöyle dönüyor düşünün. Bu düzende dönüyor. Bu eğim diğer gezegenlerde arkadaşlar şöyle 7 derece, tamam mı? Ama Plüton'unki 17 derece. Dolayısıyla Plüto bir buradan dönüyor, bir de buradan dönüyor. Yani bir oradaki aralık oldukça fazla. Oradaki aralık oldukça fazla olduğunda Dünya ile olan etkileşimi Arkadaşlar dünyanın belli alanlarında biraz daha fazla dönerken belli alanlarında daha az e, yansıma da yapabiliyor. Çünkü biz e, gezegenlerden alınan ışınların e, dünya üzerinde etkilerinin olduğunu düşünürüz. Yani bunu bugün henüz keşfedilmemiş olabilir ama keşfedilmemiş olması bunların etkilerinin olmadığı anlamına gelmez. Mesela işte ay ne oluyor? Ayın etkileri dünyadaki su küreyi hareket ettiriyor değil mi? Yani gelgitler başlıyor. Gelgitler başladığında ne oluyor? Denizler dalgalanıyor. E şimdi denizi etkileyen su kütle senin duygusal dünyanı da etkiliyor. Bunu kim yapıyordu? Ay yapıyordu. Ayınkini gözlemleyebiliyorsun. Ama Mars'ınkini gözlemleyebiliyor musun? E gözlemlemeye çalışmadın ki şimdiye kadar. Mars'ın hareketlerinden insanların öfke ve sinirle alakalı alanları etkileniyor. İşte Merkür'ün hareketlerinden atmosfer etkileniyor. Yine zihinsel faaliyetler etkileniyor. İşte da bu bahsettiğimiz alanı tetikliyor arkadaşlar. erotizmde hasettikli, fesatlıklı filan. Hani ters psikolojiyi de bunları tetikliyor. O yüzden de arkadaşlar devam ettiğimizde Plüton'un işte oradaki 17 derecelik açısı ilerliyor. Bu gözlemi yaparken daha geniş bir alana yayılıyor ve tam tespit edilemiyor bazı şeyleri. Bu gezegenin Güneş'e ortalama uzaklığı 40 astronomik ünite arkadaşlar. Astronomik ünite ne demek ben size onu da söyleyeyim. Astronomik ünite Güneş'in Dünya'ya uzaklığı bir ünitedir. Güneş Dünya'ya uzaklığın kadar 40 ünite imiş yani. Güneş'in Dünya'ya uzaklığının 40 katı. Bir astronomik ünite dünyanın güneşe ortalama uzaklığının kabaca 93 milyon mildir. İşte o da zaten 93 milyon mil. Bu da 40 kat arkadaşlar. Yani 3 milyar 700 milyon mil yapıyor. Ancak planetin yörüngesi öylesine belirgin derecede eliptiktir ev, ki güneşe olan uzaklığı yaklaşık 1 milyar 800 milyon millik fark gösterebiliyor. İşte o döndüğü alanın farkından ötürü. Neptün'ünkinden de %65 daha büyük bir şey var. Yine yörüngesi var. Diğer gezegenler gibi Plüto güneşin etrafında batıdan doğuya yani saat yönünün tersine hareket eder. Güneşin etrafındaki tam dönüşü bize göre 250 yıldır. Yani tabirlerinde ise Zodya tam bir tur attığı zaman 250 yılda dönüyor arkadaşlar. Bir yıl burada dünyada iki buçuk yıla eşittir. Yani dünyanın iki buçuk yılı Pluto'da bir yıla eşit oluyor. Pluto şimdi yörüngesinde güneşe en yakın olduğu noktaya Perihelon deniyor ve oraya yakındır diyor. Oraya en, çok en son 1989'a geçmiş. Şimdi bir de şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani dünya hayatından, dünya hayatının iki buçuk yılı Pluto'da bir yıl ya. O zaman gidip Plüto'da yaşasaydın o zaman daha geç yaşlanacaktık şeklinde. Bazı kuramlardan da size bahsetmeden geçmeyeyim burada. Bu tarihte Güneş'e olan uzaklığı Neptünkinden biraz daha azmışmış 1989'da. Çünkü neden? Yörüngesinden kaynaklanıyor. Ve Plüto Güneş'e hem Dünya'ya en yakın konumdaymış arkadaşlar. Şimdi birazcık Plüton'un arkadaşlar... Bu teknik bilgilerinden ziyade birazcık da böyle içeriği ile alakalı bazı şeylerden size bahsetmek istiyorum. Evet Plüton'un transitleri arkadaşlar genellikle... Ölüm ve eskinin yıkılması ile ilgilidir. Konunun başında da söylediğim gibi. Ve yıkım yeni şeylere yer açmak içindir. Yani sizin bir sürahiniz var. Bu sürahi tamamen doluyken artık yenisine yer açılamıyor ve bazen yenisine yer açılması gerekiyor hayatınızda. Tekamülün bir şartı olarak. Doğal tedavi olarak sunulanlar dahil olmak üzere tüm e, işlemler arkadaşlar plutonyendir. Mesela e, Nasıl diyeyim ben size? Carl Gustav Jung'in bir tane sözü var. Karanlığın diyor e, farkına varmazsanız diyor, içiniz diyor aydınlanmaz diyor. Mesela bir ilaç düşünün. İlaç sizi tedavi edecek değil mi? O ilaç acıdır. Yani bütün ilaçlar acıdır. Acı olduğu için plutoniyendir. Ve o acıya katlanırsınız, yutarsınız hafı. Ama ondan sonra tedavi olursunuz. İşte plutonik e, enerji böyle çalışıyor. İşte iğne vurulacaksın. Önce acı var iğne. Acı oluyor. Oradaki o acı sizin bir müddet sonra tedaviniz için gerekli ilacın vücudunuza verilmesini sağlıyor. Doğal tedavi diye bilinen iyileştirme metodunu savunan insanların iyileşebilmesi için yaşam enerjisinin akışındaki tüm zehirlerin, toksinlerin ve diğer atıkların elenerek doğal iyileştirme kaynaklarının vücuda yeniden yapılandırmasına ve veya rejenere olmasına İzin verilmesine gerektiğine inanırlar. Az önce anlattığım gibi, Carter Ka, e, kaynatma işleminin Plüton'un etkisini küçük çapta açıklamak için iyi bir örnek olduğunu söylemektedir. Az önce bahsettiğim konu üzerine. Burada psikolojide arkadaşlar e, ortaya çıkan e, Freudcu yaklaşımda Plüton'un bir e, olayı vardır. Bütün bastırılmış psişik materyalin ortaya çıkması ve nazizmin ortaya çıkışı da uygarlık görüntüsünün altında yatmakla olan, uygarlık görüntüsünün altında yatmakta olan beklenmeyen kötülüklerin yüzeye çıkması olduğu gibi Plütonyen kuvvet, Plüton'un keşfedildiği dönemde daha büyük bağlamda aktif olmuş arkadaşlar. Yani Plüton'un keşfiyle beraber o bahsettiğimiz, o toplumun bilincinde kalan bastırılmış duygular ne yapıyor? İşte e, nazist ve faşist bir şekilde ortaya çıkıyor. Neyle çıkıyor? Yıkımla ve ölümle çıkıyor arkadaşlar. Plüton transitlerinde e, baktığımız zaman yıkılmaya hazır olanı yüzeye getirerek benzer bir etki yapılmasına, yaşanmasına neden oluyor. Mesela haritanızdaki en tehlikeli Pluton kavuşumlarından bir tanesi tehlikeli demeyelim ama yani canınızı bayağı yakarak değiştirecek şeylerden bir tanesi Pluton güney ay düğümünüzde kavuşum yaptığı zaman eskiye dair kafa yapınızı komple değiştirmeniz ve güncellemeniz gerekiyor. Hatta eski komple atmanız gerekiyor diyebilirim. Örneğin diyor Edgar Geis danışanlarından biri diyor bundan birkaç yıl önce psikolojik yıkımın eşiğinde bana geldi diyor. Pardon Edgar Geist diyorum, Stefan Araya öyle diyor, bir danışanı gelmiş ve genelde kendisini kontrol etmeyi bilen birisi olduğu halde o sırada paranoyak ve histerikti diyor. Sevgilisi hakkında çeşitli paranoyal fantezileri olduğunu söyledi. O sırada hangi transitlerin olduğunu öğrenmek için gökyüzüne baktığımızda yaşamakta olduğu durum hemen açıklığa kavuştu. Çünkü transit Pluto, natal venüsü ile tam kare açı yapmaktaydı. Bunun üzerine kendisine Plüto transitlerinin eski düşünce ve davranış modellerini yıkıma ve gelişmeyi engelleyen her türlü psikolojik artığı elemesi gerektiğini ona açıkladım diyor Stefan Arayu. Plüto Venüs'e yakın kare açı yaptığında deneyimleri duygusal hayatını ve ilişkilerini etkilemekteydi. Sanki aşk ilişkisi hakkında bütün korkuları, idealleri, fantezi ve beklentileri aniden ve kuvvetli bir şekilde yüzeye getirilmişti. Ve kendisinin bilinçli isteğinin tersine elenerek temizlenip arındırılıyordu. Bu açıklama içinde derinde ve yerlerde olan bir ten konusunda bir perspektif sağlamaya yardım ettiyse de çok sayıda duygusal deneyim, geçirmesi gerekiyordu. Bu konsültasyondan sonra kısmen rahatladı ve birkaç gün sonra bu derin duygularla temasa geçmesine yardımcı olması için bir psikiyatrdan randevu aldığını bildirmiş Stefan Araya'ya. O danışanı. Bu transit geçtikten sonra olaylar kısmen sakinleşmiş ve Pluto geri gitmeye başlayıp tekrar Natal Venüsü ile kale yaptığında aynı deneyimler yeniden ama bu sefer daha az şiddetli olarak başlamış. Natal Venüsü'ne Pluto 3. transiti tekrar direk yönde yaptığında bu çok uzun ve zor duygusal geçiş dönemi sona ermiş. Arkadaşlar Pluto geri hareketi diye bir kavram var. Pluto e, diyelim ki ileri giderken güney ay düğümünüzde kavuşum yaptı. Orada bir bombalıyor sizi. Tamam mı? Ve oradan devam ediyor. Tam kurtulduk derken geri harekette de geliyor. Hop! Bir daha geliyor. Oradan tekrar ikinci bir bombalıyor. Bu tarafa tekrar gidiyor ve tekrar ileri harekete geçtiğinde üçüncü kere bir daha bombalıyor ve orada özellikle bu kavuşumlar esnasında, yani benim tanıdıklarım var yani Güney Ay Düğümü, e, Pluto transite almış. Yani orada gerçekten e, danışmanlık alması lazım yani kişinin hem psikolojik hem de astrolojik gerçekten çok önemli etkisi oluyor arkadaşlar. Evet burada ee, diyor ki Natal, Venüs' ve Pluto'nun 3. transiti tekrar direkt yönde bu çok uzun ve zor duygusal geçit dönemi sonuna erdirmiş. Bütün olay bittiğinde kız arkadaşıyla olan ilişkisindeki yerini daha iyi anlamış. Evliliği bir süre ertelemeye karar vermiş. Ve günlük duygusal yaşantısında çok daha mutlu görünüyormuş. Bunlara ilave olarak sevgi, evlilik, para veya estetik tercihler gibi konularda değer yargılarında tam bir değişikliğe uğramış. Üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra şimdiki bakış açısıyla incelendiğinde bu bu deneyimin o sırada sancılı ve karmaşık olmasına rağmen bugünkü günlük yaşantısındaki tutumunu derin seviyede etkileyen bakış açısı ve anlayış konusunda yeni kapılar açtığı apaçık belliymiş değerli arkadaşlar ve burada biliyorsunuz Pluton satürn ötesi gezegendir ve satürn ötesi gezegenlerin transitleri ile ilgili vurgulanması gereken en önemli nokta şudur bu kritik değişim dönemlerinde uzun sürekli ve üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra elde edilen görüş açıklığı ile daha çok belirgin hale geliyor arkadaşlar. Çünkü Satürn ötesi gezegenlerde şu vardır. Bir üst oktavıdır. Yani Mars'ın bir üst oktavıdır. Kavga, dövüş vesairenin bir üst oktavıdır. Yani insanı korkutan kavga etmek birini dövmek değil. O döveceği kişiye verdiği korkudur. İşte Pluto tam olarak bunu yapar. Mars'ın bir üst oktavlığını yapar arkadaşlar. Dolayısıyla da kişi Satürn döneminde Satürn'ün sınırlarını aşması için çok büyük bir şeyden geçer, imtihandan geçer. O imtihana herkes sika sika, SSK kanlıyla geçmek zorunda. Kiminin evlilik evinden geçer, basrı bağlanır, anlamaz. Kiminin işte yükseleninden geçer, ebesinin terliğini görür. Ondan sonra Şems-i Tebrizi'nin sözüne masar olur. Dünyanın diyor altının üstünden daha hayırlı olduğunu nereden bileceksin? Altı üstüne geliverir. İşte bunların hepsi insanı insanlığa yani mertebece yükseltmek için bir ee Hayatımıza yaşadığımız konular arkadaşlar. Şimdi 20 dakikada oldu. Size aslında bunu ben bir saatte anlatabilirim. Birkaç daha bilgi verdikten sonra artık bu Plüton dersinin bu bölümünü en azından şimdilik bitirelim. Ve ne yapalım? Daha sonra ile ilgili daha fazla bilgi verelim ve Plüton'un açılarından da bahsedelim. Biliyorsunuz Lunaris TV diye bir kanalımız daha var. Orada da videolarımız var ve orada farklı kişileri de davet edeceğiz. Oraya da üye olmanızı bekliyorum. Kanalımı beğendiğiniz için, abone olduğunuz için ve bu bilgileri, videoları insanlarla da paylaştığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen hemen Pluto'nun bize etkilerinden çok kısa bahsetmiş oldum. Burada sadece bir de şunu eklemek istiyorum. Pluto gibi gezegenlerin hareketleri yavaştır. Neden yavaştır? Güneş'e ya da dünyamıza bir gezegen ne kadar yakınsa o kadar hızla dönecektir. Merkür bunlardan biridir. Ay mesela. Ay sürekli dönüyor. İki buçuk günde bir ev değiştiriyor. Üç buçuk günde bir burç değiştiriyor. Üç üç günde filan. Ama gezegen uzaklaştıkça hani Kabe'yi tavaf ettik edenleri düşünün. Kabe'yi yakından tavaf edenler var böyle. Bir de Kabe'yi uzaktan tavaf edenler var. Yani böyle ta ileriden dönüyor. Şimdi yakındaki adam Hemen hızlı bir şekilde tık tık tık dönüyor. Ama uzaktaki adam yürüyor da yürüyor, yürüyor da yürüyor, yürüyor da yürüyor. İşte bu ne Daha geç dönüyor. İşte böyle olduğu için arkadaşlar Plüton'un hayatımızdaki etkisi daha uzun sürüyor. Aşağı yukarı 3 yılda 1 derece oynayarak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğun için teşekkür ederim. Videomu beğendiğin için ayrıca teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.